Türkiye'nin tarihi haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Duman. Tarık Haber Nota Komanda haber bülteni başlıyor. Egoşek gibi bir ona kadar bu ekranlarda finans kanal giriş bilgilerimiz için paylaşacağız. Benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanecik olursak: Sosyal Cep Tarık Haber, Interes Tarık Haber, İllağım Tarık Haber, TikTok Tarık Haber gibi, e, Facebook Tarık Haber. LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Enstagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit tarık Tayyip 2028 Sözdeyiz YouTube Tarık Haber TV ve Ekiyeme Tarıklaması hesaplarıyla yayındayız Diğer sosyal medya kanallarımıza tanışacak olacak değerli dostlar Big Olay'da yayındayız Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz Uf canlı yayında yayındayız Uf canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz olayda yayındayız. Bir kolay kılınlarınız tarika belki bile ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. Herkese yayınınız, like kanalımız, harika bilen bitire ulaşabilirsiniz, değerli izleyicileriniz. Twitch'te ve popolayla yayındayız. Popo kanalımız. Stark haberiyle zire abone olabilirsiniz. Twitch'te de yayındayız. Değerli yani. izleyenler. Televizyomuz gibi kimi işte yayınlıyoruz dostlar, yeni çıkarımız. Twitter'da efendim sohbet oraları var biliyorsunuz Twitter'da bizleri takip edebilirsiniz Değerli dostlar Haber ülkelerimiz devam ediyor Değerli dostlar Örnek haberimize geçiyoruz 75 kısır adakalar Bu ekranlıkta isterdi 1 saat dolduğunda yayın bitireceğiz değerli izleyenler hadi ilk haberimize geçiyoruz. Benim Katar tezkelesi mecliste TBMM'in başkanlığına sunuldu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre TSK'nın Katar'da görevlendirilmesi ilişkin Cumhurbaşkanı tezkelesi TBMM başkanlığına sunuldu. Son dakika haberine göre TBMM'nin 27. dönem 6. yasama yılı başladı. Yoğun gündemle çalışmalarına başlayan mecliste önemli bir gelişme yaşandı. Türk Siyalı Kuvvetleri'nin Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlenilmesi ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. İşte son dakika haberin detayları. Başlayan mecliste önemli bir gelişme yaşandı. Türk Silahlı Kuvvet Haber. Haber. Müjde. Son dakika, Türk'ün Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Son dakika, Türk'ün Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Son dakika haberi, TBMM'nin 27. dönem 6. yasama yılı başladı. Yoğun gündemle çalışmalarına başlayan mecliste önemli bir gelişme yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi, 3 aylık aranın ardından Önde yeni yasama yılı başladı. Meclis yoğun gündemle açılırken Sıkmın Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesiyle ilgili tezkerede önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Katar tezkeresi meclis başkanlığına sunuldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Katar'ın 21 Kasım 18 Aralık tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacağı belirtildi. Son dakika tüm yeni yazama yılı başladı. Erdoğan'dan önemli mesajlar, yeni anayasa, ekonomi modeli, enflasyon ve asgari ücret. 1 milyon kişinin üzerinde katılır. Bu organizasyona dünya satfından 1 milyon kişinin üzerinde katılım beklendiği ifade edilen tezgede, bu kapsamda düzenlenecek spor etkinliklerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatının müştereken icra edileceği bildirildi. Tezkerede, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun başarılı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için organizasyonun güvenliğini etkileyebilecek başta terörizm olmak üzere çeşitli tehdit unsurlarına karşı Katar sınırları, kara, hava ve deniz yetki alanlarında gerekli tedbirlerin Katar ve katılımcı ülkeler tarafından müştereken teşkil edilecek görev kuvveti vasıtasıyla alınması suretiyle icra edilecektir ifadesi kullanıldı. Katar hükümetinin harekat kapsamında dost ve müttefik ülkelerden silahlı kuvvetleri unsurlar ilhak katkıda bulunmalarını talep ettiği, Türkiye'den de aynı kapsamda talepte bulunduğu belirtilen tezkerede şunlar kaydedildi: Dünya kupası kalkanı harekatına bizim yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, İtalya ve Pakistan'ın askeri unsurlarıyla katkıda bulunmaları söz konusu. 2022 Dünya Kupası'nın dünya genelinde yoğun şekilde takip edilecek bir spor etkinliği olması, katar'ya sahip olduğumuz tarihi kültürel ve beşeri bağlar ve siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda geliştirdiğimiz müstesna işbirliği, Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğinin tüm bölge bakımından taşıdığı önem müvaceresinde Katar hükümetinin söz konusu talebine olumlu yanıt verilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir. Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının tüm görevlendirme süresince Milli Komuta altında bulunacağına işaret edilen tezkerede, Harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca icra edilebilecek faaliyetlerin de yine Milli Komuta dahilinde yapılacak değerlendirme suretiyle gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Tezkerede, Dünya Kupası Kalkanı Harekatına Katılımın, 2022 FIFA Dünya Kupası Organizasyonunun güvenliğinin sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin Katar'da görevlendirilmesi konusunda 7 Aralık 2021'de iki ülke... Arasında imzalanan büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde işbirliği konusunun niyet mektubunun uygulanmasına ilişkin protokolün gerekleriyle de uygun ve bütünlük içinde olduğunu kaydedildi. 6 aylık süre. Türkiye ile Katar arasında 23 Mayıs 2007'de askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşması, 19 Aralık 2014'te askeri eğitim, savunma sanayi ile Katar topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin konuşlandırılması konusunda işbirliği anlaşması ve 28 Nisan 2016'da Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişki uygulama anlaşmasının imzalandığı belirtilen tezkerede, şunlar ifade edildi. Bu suretle oluşan güçlü ahli çerçeve dahilinde teşkil edilen Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı faaliyetlerini sürdürmekte, Katar'ın kurumsal imkan ve kabiliyetinin yanı sıra Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına da katkıda bulunmaya devam edilmektedir. İki ülke halkları arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağları, Katar devletiyle önemli bölgesel sorunların çözümüne yönelik görüş birlikteliğimiz, bölgesel ve uluslararası platformlarda karşılıklı destek ve dayanışmamız ile terörizm ve benzeri tehditlerle mücadelede izlediğimiz ortak kararlı tutum ışığında, Katar ile ilişkilerimizin stratejik önemi haiz olduğu değerlendirilmektedir. Bu Katar hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak ve Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na iştirak etmek üzere bulup, şimdi, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tayin olunacak şekilletini, Katar sınırları içinde ve Katar suları ile mücavir bölgelerinde görevlendirilmesi ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemeleri. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için anayasanın 92. ikinci maddesi uyarınca altı ay süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. F. Ecikaza. Yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var. Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar. Madem Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-21 e, sularına kadar bu ekranlarda izleyerleriz. Yeniler bir diğer haberimize geçiyoruz. Net gol kaçtı Adana Demirspor Galatasaray alıyor değerli izleyenler. Milli aradan sonra heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de Adana Demirspor Galatasaray, la... Galatasaray şu anda alıyor. Maçta 33. dakika oynanıyor ve maç Adana Stadyumu'nda oynanıyor. Maçı Halil Umut Meyler yönetiyor değerli izleyenler. Maçı Twitter adresimizden takip edebilirsiniz. Asgari ücret emekli ve memur maaşları Erdoğan'dan çok net mesaj geldi. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan. TBMM'de yeni yasama yılı başladı değerli izleyenler. Ve Erdoğan'dan da açılış töreninde önemli mesajlar geldi. Yeni anayasa, ekonomi modeli, enflasyon ve asgari ücret konusuna değindi Sayın Erdoğan. TBMM Kurulu 27. dönem 6. yasama yılı törenle açıldı. Meclis Başkanı Şentop yasama yılının açılışı dolayısıyla konuşma yaptı. Şentop'un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geldi. Konuşmasında büyük Birbirinden önemli noktalarda inen Erdoğan, yeni anayasa konusunda çağrı yaparken seçimlerle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'nin ekonomi modeliyle ilgili de önemli ifadeler En yani enflasyon ve maaşlarla ilgili de dikkat çeken sözler sahip etti. Haber. Haber. Politika. Son dakika tıklığında yeni yasama yılı başladı. Erdoğan'dan önemli mesajlar. Yeni anayasa, ekonomi modeli, enflasyon ve asgari ücret. Son dakika gündemi yeni yasama yılı başladı. Erdoğan'dan önemli mesajlar. Yeni anayasa, ekonomi modeli, enflasyon ve asgari ücret. Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 27. dönem 6. yasama yılı törenle açıldı. Meclis Başkanı Şentop yasama yılının açılışı dolayısıyla konuşma yaptı. Şentop'un ardından Cumhur Başkanı Erdoğan kürsüye geldi. Konuşmasında birbirinden önemli noktalara değinen Erdoğan, yeni anayasa konusunda çağrı yaparken seçimlerle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'nin ekonomi modeliyle ilgili de önemli ifadeler kullanırken enflasyon ve maaşlarla ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti. Son dakika, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 27. dönem 6. yasama yılı saat 14.00'te genel durum ile başladı. Özel gündemle başlayan oturdu Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetirken açılış konuşmasını da yaptı. Önemli mesajlar veren Şentop'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Konuşmasında, yeni anayasa konusunda dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'nin ekonomi modeline değinirken asgari ücretle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi. TBBB'nin 27. dönem 6. yasama yılının sizlerle birlikte ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bilindiği gibi bugün 27. dönem meclisimizin son yasama yılının açılışını yapıyoruz. Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi hayata geçinerek bu yasama yılını da en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası çağlar ötesine varan kutlu bir mücadelenin adıdır. Bugün de sınır içi ve sınır dışında aynı mücadeleyi vermeyi sürdürüyoruz. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu meclis atmıştır. Değilte çok tartışılacak detay. Yeni mağduriyetler ortaya çıkacak. Dünyanın ve bölgenizin tarihi günler yaşadığı seçimleri yapacağız. Dünyanın ve bölgenizin tarihi günler yaşadığı, asıllık dengelerin sarsıldığı siyasi, Ekonomik ve Askeri Güç Merkezlerinin yeniden oluştuğu dönemde bu seçimleri yapacağız. Sizlerin üstlendiğiniz misyonun vereğini başarıyla yerine getirmiş bir kadro olarak milletimizin gözünde yerinizi aldığınıza inanıyorum. Anayasa Mesajı Yeni dönem meclisimizin Türkiye'nin hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak darbe dönemlerinin izlerini sileceğine inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlere hediye edeceğimiz kazanım olarak görüyoruz. Yeni Ekonomi Modeli Kendi özgün ekonomi modelini inşa ettik. Türkiye ekonomi modelinin kabul görmesinde istihdam gücünün çok büyük katkısı vardır. Ekonomi modelimizin merkezinde insan vardır, insanımız vardır. Önceleri bizi şiddetle eleştirenlerin bizimle aynı noktaya gelmelerini ibretle takip ediyoruz. Altılı masaya seslendi, açık açık meydan okudu. Muharrem İnce'den ses getirecek çıkış... Bir kez konuşsak memleket partisinin oyu yüzde yetmiş olur. Enflasyonun altında ezilemesine izin vermeyeceğiz. Asgari ücreti, memur maaşlarını, emekli maaşlarını başında ciddi oranlarda artırdı. İnşallah başında tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Toplu seri üretimi başlıyor. Toplu seri üretimine 29 Ekim'de başlıyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin tutundu. Büyük bir durumla ifade etmek isterim ki, Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır. Ukrayna krizindeki tutunumuz, ülkemizin barışı, istikrarı, insanı ve insan hayatını merkeze alan dış politikasının en son örneğidir. Hainleri kıpırdayamaz hale getirdik. Suriye ve Zırrağan kuzeyindeki harekatlar ile hainleri kıkıldayamaz hale getirdik. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden ülke olarak bu konuda kimseye taviz verecek durumumuz yok. Yunanistan'a mesaj Yunanistan'ın silahlandırılması akıllı, izanla ve müttefiklikle bağdaşmaz. Yunanistan'ı kimin üzerimize salmaya çalıştığını biliyoruz. Oynanmaya çalışılan oyunun farkında olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Tahrip siyaseti bütmek kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır. Yunanistan yönetimine, halkını felakete sürükleyecek davranışlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Şentokluğun Açıklamalarından Öne Çıkanlar 1. Dönem 6. Yasama yılının açılışı için buradayız bu dönemin tarihe şahitlik ettiğini söyleyebiliriz. Vatanımızı özgür, devletimizi kudretli olması için mücadele vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk yol arkadaşlarını tüm şehitlerimizi, Minnet ve yad ediyorum. Bir devlet tarihi bir devir olarak değerlendirilir. Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir. Çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir dönemden geçiyoruz. Barışı, adaleti savunan ülkelerin önemi artmaktadır. Türkiye ile ilgili gelişmelerde de çok önemli bir döneme giriyoruz. Türkiye Ersin Tatar'ın yaklaşımını desteklemektedir. Türkiye'nin hakkı davasını desteklemeye devam edecektir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Üç aylık ara sona erdi. Meclis yeni dönem böyle başladı. Sözde şifacı iyi bulandırdı. Ben öldüm, geri döndüm. Madem tırmanma istiyorsunuz adadı, biz de gereğini yapacağız. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com mynet haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. Jokurik telif hak kısımgesi mynet-h telif hakları mynet-h'ye aittir. devam bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler. Evet yer haberimize geçiyoruz. Yeni transfer üç puanı getirdi. dakikalarda geri döndüler değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Trabzonspor geri döndü. Kayserispor deplasmanında galibiyeti umut Bozok getirdi. Son dakika haberine göre milli ara sonrası Süper Lig'ana kaldı gelen devam ediyor. Ligin 7. haftasında Yukatel Kayserispor ve Trabzonspor Kayseri Kale Has sahasında karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu oynanan ve sarı-kırmızı taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakada kazanan taraf 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Ordu mavillere galibiyeti getiren golleri Bakasetas ve Umut Bozok kaydetti. Spor, Spor, Trabzonspor. Son dakika Trabzonspor geri döndü. Kayserispor deplasmanında galibiyeti umut bozuk getirdi. Son dakika Trabzonspor geri döndü. Kayserispor deplasmanında galibiyeti umut bozuk getirdi. Son dakika haberleri milli ara sonrası Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu oynanan ve sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakada kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 skorla Trabzon skor oldu. Gordon Habibilere galibiyeti getiren golleri bakasetas ve Umut Bozuk kaydetti. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayseri, spor, Trabzon konuk etti. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve bir golün geçersiz kırıldığı maçta kazanan taraf Konut ekip Trabzon Spor oldu. Kayseri Spor-Trabzon Spor maçı Kayseri Kadın Has Stadyumunda oynanan Misa Trabzonspor'un Trabzon Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konut ekibe galibiyeti getiren golleri 78. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 83. dakikada Umut bozok kaydetti. Kayseri Spor'un tek sayısı ise 24. dakikada Gavranovil'ten geldi. Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Trabzonspor, puanı puanını 16'ya yükseltti ve dördüncü sırada yer buldu. İki maçlık galibiyet serisi son bulan Kayseri Spor ise 12 puanla 8. sırada yer aldı. Trabzonspor gelecek hafta Kasımpaşa'yı komut edecek. Kayseri Spor ise Ümraniye Spor deplasmanına gidecek. Gol iptal edildi. Karşılaşmanın 11. dakikasında Mamet Ilam'ın duyduğu gol, var kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Nurcan'ın hatasını göz ardılamayalım. Maçın 24. dakikasında takımını atağa çıkarmak isteyen Nurcan Çakır, kendi yarı sahasında bir pas hatası yaptı. Çakır'ın tehlikeli bölgede topu kaybetmesinin ardından Mamet Ilam ceza yayın üzerindeki gollenme gördü. İksinçeli futbolcu Çalımlarla ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Var uyardı, Bakasetas penaltıdan attı. Mücadelenin 78. dakikasında Onur Bulut ile Trezebret'in girdiği ikili mücadele sonrasında Mısırlı futbolcu yerde kaldı. Var yarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Topu başına geçen Bakasetas takımına eşitliği getiren golü attı. En çok aranan nöberler, iletişim, yardım. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21 e, sularına kadar bu ekranlarda var. izleyenler, Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. ilk reklam iktis rakam verildi Parti'den beklenen açıklama geldi değerliniz yerliler EYT'liler bu sözleri konuşacak EYT'den kaç kişi emekli olacak akpartili isim canlı yayında sayı, sayı vererek detayları açıkladı emeklilikte yaşa takılanlar EYT için hükümetin çalışmalarının daha neredeyse sonra gelildi yaklaşık 6 milyon kişi EYT ne zaman çıkacak, EYT'de masadaki formüller neler, nasıl bir yol partisi izlenecek soruların yanıt alarken AKP' Genel Başkan Yardımcısı Jüri de Sarı bir açıklamada bulundu. Sarı Eroğlu düzenlemenin yapılması halinde ilk etapta sadece 1 milyonun üzerindeki kişinin emekli olabileceğini açıkladı. İşte EYT son dakika haberin detayları. Finans, finans, ekonomik, EYT'den kaç kişi emekli olacak? AK Partili isim canlı yayında sayı vererek detayları açıkladı. Eğitim kaç kişi emekli olacak? AK Partili isim canlı yayında sayı vererek detayları açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT'ye, hükümetin çalışmalarında neredeyse sona gelindi. Yaklaşık 6 milyon kişi EYT'ye ne zaman çıkacak? Eğitim masadaki formüller neler? Nasıl milyon yol izlenecek? Sorularına yanıt ararken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarı flaş bir açıklamada bulundu. Sarı düzenlemenin yapılması halinde ilk akta sadece 1 milyonun üzerinde kişinin emekli olabileceğini açıkladı. İşte EYT son dakika haberinin detayları. Eğitilere yönelik düzenleme hakkında milyonların gözü hükümet kanadından gelen son dakika açıklamalarına çevrildi. Son olarak Haber Global canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jilide Sarı EYT düzenlemesi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sarı düzenleme ile birlikte bekleyen herkesin emekli olamayacağını belirterek kaç kişinin yeni çıkacak EYT düzenlemesinden yararlanacağını açıkladı. Sarı Eroğlu, EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların sayısının yaklaşık 1,5 milyon civarında olmasının ön belirtti. İşte Cüvide Sarı Eroğlu'nun canlı yayında EYT düzenlemesi ve asgari ücret ile ilgili yaptığı bu açıklamalar. Elten kaç kişi yararlanacak? EYT'te nasıl bir formül ortaya çıkacak? Çok detaylara girmem çok şık olmayabilir ama şunu söylemek istiyorum. EYT dediğimiz olayda geçtiğimiz dönemlerde bir hizmet süresi ve prim gününe yönelik sistem vardı. Bu sistemle ilgili yapılan bir değişiklik. Bu anlamda sayısal verilerle ilgili çok farklı rakamları kamuoyunda görüyoruz. Sadece ben bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta girecek kişi sayısının emekli olacak kişi sayısının, tabi herkes bütün emeklilikte yaşa takılanlar kişi sayısının aynı anda bir düzenleme yaptığımız zaman emekli olacak diye bir hedefimiz yok. Çünkü daha hizmet yılını tamamlamayan henüz prim gününü tamamlayanlar da var. Sadece yaş anlamında emekliliği bekleyenler de var. Eğit çok tartışılacak detay. Yeni mağduriyetler ortaya çıkacak. İlk süreçte 1 milyonun üzerinde kişinin, şu anda dosya bazlı baktığımız zaman yaklaşık 12 milyon emeklimiz var. Hak sahipleri birlikte 13 milyonun üzerinde bu rakam. Türkiye'de SGK sisteminde ortalama yılda 600 bin kişinin emekli olduğu bir yapı söz konusu. Dengeniz böyle bir yapı üzerine inşa edilmiş. Bu düzenleme ile ilk etapta 1 milyonun üzerine bir buçuk milyona yaklaşan kişinin düzenleme yapıldıktan sonra emekli olacağı sonra da yıllar içerisinde de her sene ile güçlü bir oranda sisteme emeklilerimizin girişinin devam edeceğini hedefliyoruz. Toplam sayı ile ilgili bakanlığımızın bu rakamları açıklaması çok daha doğru olur ama 3-4 milyonun arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Düzenleme gelirse Şubat ayında bir buçuk milyon kişinin maaş alma durumu söz konusu olabilecek mi? İnşallah bunun için gayret göstereceğiz. Ancak bu çalışmaların detayları için en doğru ağız çalışma ve sosyal güvenlik bakanımız, benim de hocam olan Sayın Vedat Bilgin olacak. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Sarı oldu. asgari ücretle ilgili ise şunları söyledi. Asgari ücret artışı, tüm çalışma hayatındaki ücret skalasını etkileyen bir düzenleme. Bütün işyerlerimiz ücret güncellemesi yapıyorlar. Sosyal yardımlar. Yaşlı aylıkları, emekli aylıkları olduğu için çok geniş kitleleri etkiliyor. Güçlü bir artışla yeni seneye girmeyi düşünüyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstan... Ana haber devam ediyor. Yaklaşık 21 sularına kadar bu ekranlardayız. Değerli izleyenler, bir haberimize geçiyor. Efendim yer bakır evinin dört bir yanı bununla dolu, buradan sesleniyorum, gelin bir sonuca bağlıyım dedi. Evinin dört bir yanı bunlarla dolu, ekranda gördüğünüzde dolu değerli izleyenler. Tam 350 milyon yıllık gelin bir sonuca bağlıyım dedi. yaşayan Naci aktifmiş. bilme olan merakıyla kırsalda bulduğu 350-500 milyon yıllık fosilleri toplayarak evini Ate Açık Hava Müzesi'ne çevirdi. Antropoloji mezunu Akdemir bilim insanlarına seslenmek, bu fosilleri inceleyip bilimsel olarak sonuca bağlanmasını istedi. Akdemir kaybolmaması için bulduğumu toplarım. Aslında bunları bulunduğu yerde bırakmak gerekir dedi. Fakat şu anda bir yapılaşma var. İlçe büyüyor. Kimisi duvara, kimisi moloz olarak kullanıyor dedi. Öber. Öber yaşam evinin dört bir yanı bunlarla dolu tam 350 milyon yıldır yeni bir sonuca bağlayın evinin dört bir yanı bunlarla dolu tam 350 milyon yıldır gelin bir sonuca bağlayın Diyarbakır'da yaşayan Naci Akdemmirbililimi olan merakıyla kırsalda bulduğu Çünkü 55500 milyon yıllık fosilleri toplayarak evini adeta açık hava müzesine çevirdi antropolojimezunu Akdemir bilim insanlarına seslenerek Diyarbakır'da yaşayan Naci Akdemir, bilimi olan merakıyla kırsalda bulduğu 355-100 milyon yıllık fosilleri toplayarak evini adeta açık hava müzesine çevirdi. Antropoloji mezunu Akdemir, bilim insanlarına seslenerek bu fosillerin incelenip bilimsel olarak sonuca bağlanmasını istedi. Akdemir, kaybolmaması için bulduğunu topladı. Aslında bunları bulunduğu yerde bırakmak gerekir. Fakat şu anda bir yaklaşma var, ilçe büyüyor. Kimisi duvarda, kimisi moloz olarak kullanıyor dedi. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yaşayan Naci Akdemir, antropoloji bölümünde eğitimini tamamladı. Akdemir, daha sonra önüne çıkan fırsatı değerlendirip hayatını eğitime vakfedip ilçede öğretmenlik yapmaya başladı. Eğitim hayatı boyunca ilçede yüzlerce öğrenciyi yetiştiren Akdemir, okudu bölümden uzaklaşmayıp bilime yönelerek ilçede bulduğu tarihi taşları, fosilleri toplamaya başladı ilçede yaklaşmanın sürmesiyle doğada olan her biri 355-100 milyon yıl arasındaki fosilleri korumak için evinin bahçesinde toplayarak açık hava müzesini andıran bir zenginliğe sahip oldu. İlçenin daha önce deniz bölgesi olduğundan bu fosillerin olduğunu aktaran Akdemir, bilim insanlarına seslenerek bu fosillerin incelenip bilimsel olarak sonuca bağlanması çağrısında bulundu. 350 milyon yıllık Fosillerin hepsi köyün çeşitli noktalarından toplanmış, bir araya getirilmiş örnekler olduğunu ifade eden Naci Akdemir, bunların, Kocaköy Paleontolojisinin çok zengin bir koleksiyonu olduğunu dile getirdi. Bunların fosilleşme süreci paleologların ve jeologların dediğine göre 350 milyon yıl önce başlayıp günümüzde halen devam eden bir sürecin içinde oluşmuş olduklarını kaydeden Akdemir, bu süreçte Afrika-Arabistan Jeolojik Plakası ile Hint Plakası Güney Yarımküre'den gelip kuzeye doğru hareket etmektedirler. Bunlar Avrasya'yı kuzeye doğru itmektedirler. Avrasya buna direnir ve kıvrımlar meydana gelir ki, Alp Himalaya sistemi de bu şekilde oluşmuştur, dedi. Bu fosilleşmeler 860 metre yükseklikte kalmışlar. O zamanlar şimdiki Atlas Okyanusu'nun Bint Okyanusu'na bağlayan Tetis isimli bir deniz vardı ki, şimdiki Akdeniz bu denizin kalıntısıdır, deşen Akdemir, süreç hala devam etmektedir ve Afrika-Arabistan plakası yılda 15 milimetre gibi jeolojik manada yüksek sayılacak bir hızla geliyor. Aptetis isimli denizin dibinde meydana gelen bu fosilleşmenin ünleleri şu anda bulunduğumuz nokta itibariyle denizden 860 metre yüksekte olan bir rakımda kalmışlardır, ifadelerinde bulundu. Bunların içinde omurgalı hayvan, köpek balıklarını andıran canlının diş fosilleri, bitki, tavuklu yumuşakça fosiller, solucanlar, midye fosillerinin mevcut olduğunu aktaran Akdemir, bu alanda çalışmaları olan bütün bilim adamlarının bilimsel manada bunları inceleyip bir sonuca bağlamasını isterim. Ben antropoloji okudum. Antropoloji, insan bilimi demektir. İnsanın her şeyiyle uğraşır. Hem fizikiyle, fizyolojisiyle, kültürüyle, medeniyetiyle, loklarıyla ilgilenir. Bu malzemeler tabi bir Kaybolmaması için bulduğunu topladım. Aslında bunları kırlarda, bulunduğu yerde bırakmak evladır. Fakat şu anda bir yapılaşma var, ilçe büyüyor. Kimisi duvarda kullanıyor, kimisi moloz olarak sağ sola atıyor. Dolayısıyla bunlar kaybolmasın diye bulduğunu toplayıp burada sergiliyorum şeklinde konuştu. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, güvenin. Ana haber ülkelerimiz devam ediyor yaklaşık 21 sulara kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli siyahatler. Feci kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü devrildi. Yaralar var değerli izleyenler. Feci kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü devrildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Korkunç kazada kontrolden çıkaran yolcu otobüsü Şarampole devrildi. Kazada yaraların olduğu öğrenilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. yandan bir kamyonetin de yolcu otobüsüne çarpmamak için çabalarken Şarampol'e devrildi ve sürücüsünün yaralandığı aktarıldı. son genel bilgilere göre kazadayı 5 kişi yaralandı. Feci kaza. Yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Orkunç kazada kontrolden çıkan yolcu otobüsü Şarampol'e devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan, bir kamyonetin de yolcu otobüsüne çatmamak için çabalarken çarampole devrildiği ve sürücüsünün yaralandığı aktarıldı. Son gelen bilgilere göre kazada 25 kişi yaralandı. Korkunç kaza, Şanlıurfa-Gazi Karayolu'nun Suruç mevkisinde gerçekleşti. Batman'dan Antalya'ya gitmekte yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Öte yandan aynı yolda saman yüklü bir kamyonetle devrildi. Kazada yaralıların olay yerinden görüntüler de geldi. Yaralılar var. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmamak için çabalarken. Öte yandan, bölgede saman yüklü bir kamyonetle yolcu otobüsüne çarpmamak için devrildi, sürücüsü yaralandı. İlha. Anahtar dilmeler. İlk durum sen yap. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21 sularına kadar bu ekranlarda değerli dostlar. Ve diğer haberimizle geçiyoruz. Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a çağr geldi. Tören sonrası dikkat çeken sözler verdi değerli izleyenler. Tören sonrası dikkat çeken sözler geldi. Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağır geldi. TBM'de 27. 26. yasama yılı başladı. TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı nedeniyle gerçekleşen tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir konuşma yaptı. Törenin ardından CHP'de Kılıçdaroğlu'da bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum diyerek dikkat çeken ifadeleri kullandı. Haber. Haber. İncel. Tören Sonrası Dikkat Çeken Sözler Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı Tören Sonrası Dikkat Çeken Sözler Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı Yönde 27. Dönem 6. Yasama Yılı Başladı TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı nedeniyle gerçekleşen tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı. Törenin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı. TBMM'nin 27. dönem 6. yasama yılı başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentok başkanlığında toplandı. TBMM'nin yeni yasama yılının açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. Cdp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Dağ TV'nin 27. dönem 6. yasama yılı açılış töreninin ardından ulিসে basın mensuplarına açıklamada bulundu. Son dakika günde yeni yasama yılı başladı. Erdoğan'dan önemli mesajlar. Yeni anayasa, ekonomi modeli, enflasyon ve asgari ücret. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi. Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyoruz. Cesaretin ve varsa bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın. Sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin diye konuştuk. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gecikaza. Yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var. Ana ver, devam ediyor yaklaşık 21 sularına kadar değerli izleyenler ve diğer haberimizde geçiyoruz. Herkese herkesi merak ediyordu. imzası resmen açıklandı değerli izleyenler. Beşiktaş'ta Kareson buldu. Ersin'in destan olduğunu sözleşmesi resmen uzatıldı. Beşiktaş'ta er Ersin Destanoğlu'nun geleceğin belli olduğu siyah beyazı takımdaki geleceğini merak eden genç bekçisi için resmi açıklama geldi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi resmen uzatıldığını duymuş. Spor. Spor. Spor. Beşiktaş'ta kriz sondurdu. Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi resmen uzatıldı. Beşiktaş'ta kriz sondurdu. Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi resmen uzatıldı. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun geleceği belli oldu. Siyah-beyazlı takımdaki geleceği merak edilen genç file bekçisi için resmi açıklama geldi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun geleceği bir süredir merak ediliyordu. Siyah-beyazlılar altyapısından yetişen 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada, ürünümüz, futbol akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana futbol ağ takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaş'ımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. As Başkanımız Emre kocada ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceydin Kazancık, B.J.K. Nevzat Demir tesislerinde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler ifadeleri kullanıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayın. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21 sularına kadar değerli dostlar. Yani 4 dakika sonra yayını biteceğiz. 21 ona kadar değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz. Derbide tam 4 gol liderliği bırakmadılar değerli izleyenler. Arsenal Tottenham'ı şansa tanımadı. Derbide 3 gollü şov geldik. İngilizce Premierlik'te 9. hafta mücadelesinde Arsenal, Konuket'te Tottenham Horsport'u 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Arsenal'e Kuzey Lobra derbisinde garibiyet gelen golleri Porte, Jesus ve Jaka'ka kayıt edilmiş. Spor. Spor. Arsenal, Tottenham'a şans tanımadı. Derbide 3 gollü şavallı. Arsenal, Tottenham'a şans tanımadı. Derbide 3 gollü şavallı. İngiltere Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Arsenal, konut ettiği Tottenham Box'u 3-1 mağlup ettik ve liderliğini sürdürdü. Arsenal'e Kuzey Londra derbisinde galibiyeti getiren golleri Patet, Jesus ve Hak'a kaydetti. İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal ve Tottenham karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka Arsenal'in 3 birlik üstünlüğü ile sonuçlandı. Arsenal'in e Londra derbisinde galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Thomas Parke, 49. dakikada Gabriel Jesus ve 67. dakikada Hak'a kaydetti. Tottenham'ın tek sayısı ise 31. dakikada Harikane'nin penaltısından geldi. Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Arsenal, puanını 21'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Tottenhamves'e 17 puanlar 3. sırada yer aldı. Arsenal, gelecek hafta Liverpool'u konut edecek. Tottenhamves'e bir son deflasmanına gidecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Acı ama Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21 sularına kadar bu ekranlardayız Değerli izleyenler yani 21-11'e kadar bu ekranlardayız diğer haberimize geçiyoruz Gülüm videosunda bugün sonu kötü bitti İstanbul'da onlar saniye saniye kameralara ambeyan yansıttı İstanbul Bakırköy'de otomobil sürücüsü trafikte makaz attıktan sonra kaza yaptı kaza Arkadan gelen aracın kamerasına almayan yansıdı. Haber. Haber. Yaşam. İstanbul'da makas atan sürücünün kazası saniye saniye kamerada. İstanbul'da makas atan sürücünün kazası saniye saniye kamerada. İstanbul Bakırköy'de otomobil sürücüsü trafikte makas attıktan sonra kaza yaptı. Kaza arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı. Bakırköy Tenedi Caddesi'nde 29 Eylül Perşembe günü saat 17.00 sıralarında ilerleyen sürücü, makas attıktan sonra ikinci kez aynı hareketi yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol ortasında savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Yoldaki tehlike dolu anlar arkadan gelen araçtaki kameraya yansıdı. Kaza yapan otomobilin sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli izleyenler, Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21 11i kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Her sabah korkunun çıkadan öğretmen sizi duyunca uyandı. Boğazından bıçak kullandı değerli izleyenler. Kan donduran olay yaşandı. Kadın öğretmen hayatını şokunu yaşadı. Evine hırsız girdi, boynundan bıçaklandı. Olay İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşandı. 29 yaşındaki kadın öğretmen pencereye tırmanıp evine girer, hırsızın cep telefonu ve parasını almasını ardından boğazından bıçaklandı. Yaralı öğretmenin hayati tehlikesi bulunmazken polisler şüpheli şüpheliye kız kırak Emniyetli Emniyet tamam tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Haber. Haber. Güçen. Kan ben donduran olay. Kadın öğretmen hayatının çökümü yaşadı. Evini hırsız gedi boynundan bıçaklandı. Kan dolaşmıyorlar. Kadın öğretmen hayatının Şokunu yaşadı. Evini hırsız gedi boynundan bıçaklandı. Olay İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşandı. 29 yaşındaki kadın öğretmen pencereye tırmanıp Evine giren hırsızın cep telefonunu ve parasını almasının ardından boğazından bıçaklandı. Yaralı öğretmenin hayatı tehlikesi bulunmazken, Polisler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Olay 29 Eylül günü Fatih Aksaray Mahallesi'nde saat 5.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 29 yaşındaki öğretmen Uğra'yı 2 katlı binanın giriş katında yalnız yaşıyordu. Sabaha karşı şüpheli Fırat Bey genç öğretmenin dairesinin penceresini açarak içeri girdi. Şüpheli'nin eve girdiğini anlayan genç öğretmen uykusundan uyandı. Tezgahın üzerinde bulunan bıçağı alan şüpheli genç öğretmeni yaraladı. Bıçağı boğazına dayadı. Evde bulunan bir miktar parayı çalan şüpheli genç kadının cep telefonunu alarak şifresini sordu. Kadın şifreyi söylemek istemeyince elindeki bıçağı boynuna dayadı. Cep telefonunun şifresini öğrenen şüpheli kadını boğazından bıçakladı. Yaralanan kadın, Apartman sakinlerine sesini duyurmaya çalışırken şu peli şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Annesi kapı sesini duydu, koştu ama yetişemedi. 14 yaşındaki İlem günlerdir kayıp, polis ekipleri peşini bırakmadı. Yaşanan olayın ardından Fatih Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Sokağın çevresindeki güvenlik kameraları tek tek izlenerek olayın yaşandığı evde incelemeler yapıldı. Polis ekipleri detaylı araştırmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Krak Penin Fatih'teki bir internet kafede olduğu istihbaratını alan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Krali Şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Krak Penin daha önce çok suçtan emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli'nin emniyetteki sorgusunda cep telefonunu seyyar satıcıya sattığı öğrenildi. Ekipler, telefonu satan ve aracı olan bir kişileri de yakalayarak gözaltına aldı. Fatih Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Şüpheli Fırat P adli makamlara sevk edildi. Boğazını kesmiş, başka yerlerinden de yaralamış. Yaşanan olayı anlatan mahalle esnafı, sabaha karşı olay olmuş. Orada öğretmen bir kızımız var. Evinde yatarken. O kişi bahçeden giriyor. Pencereyi kırıp içeri giriyor. O hanımefendiyle boğuşmaya giriyor. Öğretmen hanımefendiyi bıçaklıyor. Boğazını kesmiş, başka yerlerinden de yaralanmış. O da arada mücadele ediyor. Mücadele ettiği esnada kız kaçmak zorunda kalıyor. O esnada bağırmış, hırsız var diye. Hanımefendi bağırınca pencereden kaçmış, gitmiş. Ondan sonra polisler geldi. Hanımefendi hastaneye götürüldü. Yapan kişi yakalanmış. Gereken cevabı ona verirler inşallah dedi. İdiva. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli bu haberimizde bir de haber bilgilerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak üzereyle yakşamlar cihazı olsun.